Tekrar hoş geldiniz. Şimdi size logaritmaların iki özelliğini daha göstereceğim. Bu sefer anlatacağım özelliğin oldukça net ve basit olduğunu düşünüyorum. Logaritmaların özelliklerini rahatça öğrenebilmenizin en iyi yolu bu özellikleri soru çözerken kullanmanızdır. Matematikte asıl amaç sadece sınavı geçmek ya da bir sonraki sınavdan yüksek bir not almak değildir. Matematikte önemli olan tüm bu bilgileri anlamaktır. Bu sayede bunları hayatınıza uygulayabilirsiniz. Ve her matematiğe ihtiyaç duyduğunuzda bir şeyleri sil baştan öğrenmek zorunda kalmazsınız. Sıradaki üzerine duracağımız kurala göre, eğer A ile logaritma B tabanında C'yi çarparsam, bu logaritma B tabanında c üzeri A'ya eşit olur. Etkileyici değil mi? Şimdi bunun nasıl olabildiğine bakalım. Diyelim ki elimizde 3 çarpı log 2 tabanında 8 olsun. Bu durumda elimizdeki kural bize bunun logaritma 2 tabanında 8 üzeri 3 olacağını söylüyor. Bu ikisi aynılar. Bunu hesaplayabiliriz. Logaritma 2 tabanında 8 nedir? Yani 2'nin hangi kuvveti 8 eder? 2 üzeri 3, 8 eder değil mi? Dolayısıyla burası 3. Burada da 3'ümüz var. Dolayısıyla 3 çarpı 3 ediyor. Bu da eşitliğimizin sonucu 9. Eğer bu 9 ediyorsa, elimizdeki soru ile kullandığımız kuralın doğruluğunu denemiş olduk. İsterseniz bir ara tekrar bu kuralları kanıtladığımız videolara göz gezdirebilirsiniz. Ama öncelikli olarak önemli olan bu kuralı nasıl kullanacağımızı anlamamız. Bakalım 2 üzeri 9 nedir? Bu biraz büyük bir sayı ediyor. Aslında ben cevabı biliyorum. Bu 512 ediyor. Çünkü son videoda 2 üzeri 8'in 256 olduğunu hesapladık. O zaman 2 üzeri 9 da 512 olmalı. 8 üzeri 3 de 512 ediyor. Demek ki doğru yapmışız. Çünkü logaritma 2 tabanında 512 9'a eşit olacak. 8 üzeri 3 nedir? 8'in karesi 64, o zaman 8'in kübünü bulmak için bir kere daha 8'i de çarpmamız lazım. Bir bakalım, 4 çarpı 8, 2 yazdık, elde var. 3, 6 kere 8, 512 gibi duruyor. Doğru, bunu başka yollarla da yapabilirdik. Çünkü 8'in 3. kuvvetinin 2'nin 9. kuvvetiyle eşit olduğunu söyleyebildik. Bunu nasıl biliyoruz? 8 üzeri 3, 2 üzeri 3, üzeri 3'e eşit değil mi? Bu kısım 8'e eşit. Bunu nereden biliyorsunuz derseniz üslerin kuralları konusunda görmüştük. Bir sayının kuvvetini alıp sonra da onun kuvvetini aldığınızda, kuralın bize söylediğine göre kuvvetleri çarpabiliriz. Aslında gördüğünüz gibi logaritmaların özellikleri de üslü sayıların özelliklerinden geliyor. Ama bu sunumda buna çok değinmeyeceğim. Bu kuralların üzerinde ayrıntılı olarak durduğumuz bir videomuz var zaten. Sıradaki inceleyeceğimiz kurala geçelim. Zamanımız kalırsa hepsini tekrar edip üzerine soru çözeriz. Eğer hesap makinesi bağımlıysanız bu size öğreteceğim kural sizin için oldukça kullanışlı olacaktır. Diyelim ki elimde log b tabanında a eşittir log c tabanında a bölü log c tabanında b. Neden bu hesap makinesi bağımları için kullanışlı bir özellik? Diyelim ki derse gidiyorsunuz ve o günkü derste de bir sınavınız var. Öğretmeniniz de hesap makinesi kullanabileceğinizi ve hesap makinesi kullanarak log 17 tabanında 357'yi bulmanızı istediğini söylüyor. Tabii hemen hesap makinesinde logaritmalar için 17 tabanı için tuş arayacaksınız ve bulamayacaksınız. Çünkü makinalarda log 17 tabanı için bir tuş yok. Elinizde sadece log tuşu ve ln tuşu olduğunu fark edeceksiniz. Hesap makinenizdeki log tuşu büyük 10 tabanındadır. ln tuşu ise e tabanındadır. e bir sayıdır. 2.71 gibi bir sayıya tekabül ediyor. Oldukça da harika bir sayı. Ama bununla ilgili konuları daha sonraki bir sunumda konuşacağız. Ancak hesap makinenizde kullanabileceğiniz sadece iki taban var. Eğer başka bir logaritma tabanında hesaplama yapmak istiyorsanız, bizim bu üzerine duracağımız kuralı kullanırsınız. Mesela sınavda log 17 tabanında 357 verilmiş. Bunu hesap makinesinde hesaplayabilmek için farklı bir tabanda yazmamız gerekecek. Log e ya da 10 tabanını kullanabiliriz. Bunun log 10 tabanında 357 bölü log 10 tabanında 17 olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayede hesap makinemizdeki log butonlarıyla bunun neye eşit olduğunu bulabiliriz. Oldukça kolay bir işlem haline geldi. Bu hesap makinesi bağımları için müthiş bir özellik. Konuya dönecek olursam bu özellik büyük ihtimalle günlük hayatta en çok kullanacağınız özellik. Ben bunu hala mesleğimle kullanıyorum. Logaritmanın çok kullanışlı olduğunu bilmelisiniz. Hadi bir iki örnek yapalım. Log 2 tabanında kare kök 32 bölü kare kök 8. Bunu nasıl biraz daha kullanışlı bir şekilde yazabilirim? Düşünelim. Bu yazdığım ifade log 2 tabanında 32 bölü kare kök 8 üzeri 1 bölü 2'ye eşit değil mi? Üzerine durduğumuz kurallardan birine göre bunu da 1 bölü 2 çarpı log 2 tabanında 32 bölü kare kök 8 şeklinde yazabiliriz. Sadece kuvveti aldım ve bu kuvveti elimizdeki ifadenin kat sayısı yaptım. Bunu videonun başında öğrenmiştik. Burada elimizde bir kesir var değil mi? Log 2 tabanında 32 bölü, log 2 tabanında kare kök 8. Öğrendiğimiz diğer kuralı kullanabiliriz. 1 bölü 2'yi parantezin dışında bırakalım. Bu arada tabanı yazmayı unutmuşum, hemen yazayım. Logaritma 2 tabanında 32 eksi, logaritma 2 tabanında kare kök 8. Değil mi? Bir bakalım. Bunun 1 bölü 2 çarpı log 2 tabanında... 32 eksi 1 bölü 2 çarpı log 2 tabanında 8 olduğunu söyleyebiliriz. Bu özelliği videonun başında öğrenmiştik. Şimdi de bu 1 bölü 2'yi parantezin içine dağıtalım. 1 bölü 2 log 2 tabanında 32 eksi 1 bölü 4 log 2 tabanında 8. Bu da 5 bölü 2 eksi Log 2 tabanında 8, 3 yapar. 3 çarpı 1 bölü 4. 3 bölü 4 eşittir. 7 bölü 4. Belki birkaç hesaplama hatası yapmış olabilirim ama neyse bu konuyu anlamanıza etki ettiğini zannetmiyorum. Tekrar görüşmek üzere.